Değerli dostlar, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık Yılmaz'la <gülüyor> tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. Gününe çıkan gelişmeyi bizler için paylaşacağız benim ana haber bültenimiz başlıyor değerli izleyenler. Yılın son ana haber bülteniyle karşınızdayız değerli izleyenler. 2020 2023'te sağlık ve mutluluk sizlerle olsun. tarikhaber.com ailesi olarak herkese mutlu yıllar dileriz değerli izleyenler. <gülüyor> sosyal medya kanallarımıza şöyle bir taratacak olursak sosyal cep tarikhaber pinterest tarikhaber, tarikhaber tiktok tarikhaber tv facebook tarikhaber linkedin tarikhaber yayar tarikhaber tumbler tarikhaber instagram tarikhaber twitter tarikhaber 3 Reddit Grand Type 78 YouTube Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz yapılarıyla <gülüyor> yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle özetleyecek olursak bir kolay da yayındayız efendim, Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayında yayındayız efendim. O canlı yayın kanalımız Tarık haberlerimize ulaşabilirsiniz. Bir kere yayındayız derdolsunuzlar. Bir Türkiye kanalımıza ulaşabilirsiniz. monolith data yayında devendim like etmeyi unutmayın haberimize geçiyoruz. Yılın e, <gülüyor> yılın son anketinde çarpı sonuçlar geldi. İki liderin arasındaki fark dikkat çekti. Bir listada o lider var. Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi. Skorlar ve Akşener arasındaki fark dikkat çekti. Siyaset gündeminde tartışmalar yoğun bir şekilde devam ederken hem siyasetler hem de vatandaşlar tarafından yayınlanan anketlerle dikkatle takip ediliyor. Son olarak ORC araştırma tarafından muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı düzeylerinin araştırıldığı anketin sonuçları açık paylaşıldı. Anketin sonuçlarına göre birinci sırada isim dikkat çekerken muhalefetin öne çıkan ilk çıkar iki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki fark da göze çarptı işte. Muhalefet liderlerinin başarı sıralaması. Haber. Haber. Güncel. Birinci sırada o lider var. Son anketten dikkat çeken sonuçlar Kılıçlaroğlu ve Akşener arasındaki fark. Birinci sırada o lider var. Son anketten dikkat çeken sonuçlar Kılıçlaroğlu ve Akşener arasındaki fark. Siyaset gündeminde tartışmalar yoğun bir şekilde devam ederken hem siyasiler hem de vatandaşlar tarafından yayınlanan anketlerde dikkatle takip ediliyor. Son olarak OEC araştırma tarafından muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı düzeylerinin araştırıldığı anketin sonuçları paylaşıldı. Anketin sonuçlarına göre birinci sıradaki isim dikkat çekerken muhalefetin öne çıkan iki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki da göze çarptı. İşte muhalefet liderlerinin başarı sıralaması. KOREC araştırma 2022 yılının son anketinin sonuçlarını paylaştı. Herkesin dikkatle takip ettiği anketlerde bu kez muhalefet liderlerinin 2022 yılındaki başarı düzeyleri araştırıldı. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. Sıralamanın başındaki isim göze çarparken Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mustafa Sarıgül, Fatih Erbakan, Ümit Özdağ, Hüseyin Baş, Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'nun ankette aldığı oylar da belli oldu. İşte muhalefet liderlerinin 2022 yılı başarı sıralaması. Muhalefet liderleri arasında birinci sırada. OEC etrafından yapılan araştırma, 24-30 Aralık 2022 tarihlerinde toplam 5.120 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Anketin sonuçlarına göre birinci sıradaki isim %40,7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ise %35,6 ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi. İki liderin arasındaki fark 5,1 oldu. Diğer muhalefet liderlerinin sıralaması ve ankette aldıkları oylar ise şu şekilde. Kemal Kılıçdaroğlu, %40,7 Meral Akşener, %35,6 HDP İş başkanları yüzde %17, 17,1 Ahmet Davutoğlu yüzde 15,8 Ali Babacan yüzde 15,2 Mustafa Sarıgül yüzde 14,4 Fatih Erbakan yüzde 10,5 Ümit Özdağ yüzde %10, 10,1 Hüseyin Baş yüzde 9,8 Muharrem İnce yüzde 6,3 Temel Karamollaoğlu yüzde 4,0 Diğer 2,2. Hiçbiri yüzde 6,3. AK Parti'nin sıralaması. Z kuşağı anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cadde doldu taştı. Ana <gülüyor> haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Merkez Bankası yeni tedbirleri açıkladı. O süre 2020 sonuna kadar uzanırız. Son dakika habere göre Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı. Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirleri duyurdu. Yapılan açıklamada bankaların yanı sıra diğer mali da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring açık alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirilmiş ifadesi kullanıldı. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı. Son dakika Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler aldı. Son dakika haberi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB yeni makro ihtiyati tedbirleri duyurdu. Yapılan açıklamada bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlarda menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup, ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk Lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Son dakika, buçukten yapılan açıklamada, 2023 yılı para politikası ve liralaşma stratejisinde bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla uygulanan politikaların güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikaların sürdürüleceği, kalıcı fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarının da gözetilmeye devam edileceği ve yabancı para mevduatın azami ölçüde yabancı para kredi fonlaması amacıyla kullanılmasına yönelik politikaların devreye alınacağı konularının daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı. Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamalarının, 1211 sayılı Merkez Bankası kanununun 4. maddesinde belirtilen Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında bulunduğuna işaret edilen açıklamada bu çerçevede 2022 yılında başlatılan uygulamaların güncellenen miralaşma stratejisine göre güçlendirilerek devam ettirildiği duyuruldu. Bu kapsamda menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yapılan değişikliklere ilişkin şöyle bilgi verildi. Bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlarda menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alınmış olup, ilk aşamada faktoring şirketlerine Türk Lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirilmiştir. Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamı genişletilmiştir. Yükümlülükler tarafında yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve ril kesim ile yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yabancı para fon sağlayan müşteriler ile finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler, varlıklar tarafında yer alan ril kesimce ihraç edilen ve nitelikleri bazıca belirlenen menkul değerler menkul kıymet tesisine tabi olacaktır. Yabancı para kredilerin yabancı para fonlama kalemlerindeki gerileme gözetilerek dengeli bir şekilde gelişimini destekleyici nitelikte menkul kıymet tesisi uygulaması getirilmiştir. Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesi imkanları 23 Haziran 2023 tarihinden itibaren sonlandırılmıştır. Söz konusu düzenlemeler resmi gazetede yayınlanmış olup, detayları uygulama talimatlarıyla bankalar ve faktoring şirketleriyle paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Suriye ile ikinci görüşme en zaman kritik tarih belli oldu. 11 yıl aradan sonra ilk temas kurulmuştu. Son dakika haberine göre 11 yıl aradan sonra Suriye ile ilk görüşme yapılmıştı. Bakan Çavuşoğlu ikinci görüşme tarih verdi. Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mev Çavuşoğlu Ankara ve Şam'ın bir kez daha masaya oturacağını söyledi. Bakan Mev Çavuşoğlu bakanlar olarak Ocak ayının ikinci yarısında görüşeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'da Suriye bakanla bir araya gelmiş ve 11 yıl aradan sonra ilk resmi temas kurulmuştu haber haber politika son dakika 11 yıl sonra Suriye ile ilk görüşme yapılmıştı Bakan Çavuşoğlu ikinci görüşme için tarih verdi son dakika 11 yıl sonra Suriye ile ilk görüşme yapılmıştı Bakan Çavuşoğlu ikinci görüşme için tarih verdi son dakika haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara ve Şam'ın bir kez daha masaya oturacağını söyledi Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Bakanlar olarak Ocak ayının ikinci yarısında görüşeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'da Suriyeli Bakanlar bir araya gelmiş ve 11 yıl sonra ilk resmi temas kurulmuştu. Son dakika, Bakan Çavuşoğlu, 1 Ocak'ta devlet başkanlığı görevini devralacak, Lüizli Nacioglu'na da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'un kendisine üçüncü bakanlar toplantısını ne zaman yapalım diye sorduğunu belirterek, ben de hazırlığını iyi yapalım. Ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim dedim. Ocağın ikinci yarısı nasıl? dedi. Olur dedim. Nerede yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Üçüncü ülkede olabilir. Bazı ülkeleri konuştuk ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, konuşmada adı geçen ülkelerin isimlerini paylaşmazken, İsimleri belli olduğu zaman size söyleyeceğim. Çünkü birkaç ülke alternatifi konuştuk dedi. Bir basın mensubunun sorusu üzerine de bakan Çavuşoğlu, yani Moskova'da da olabilir. Üçüncü ülkede de olabilir. İkimiz de aynı şeyi söyledik. Herhangi bir Moskova'ya karşıtlığımız ya da oraya gitmek istemediğimizden dolayı değil diye konuştu. 11 yıl sonra Suriye ile ilk temas. Rusya'da kritik görüşme. Çavuşoğlu, yani neler konuşacağımızı, yukarı doğru gidiyor işte. Önce teknik düzeyde toplantı, askeri istihbarat. Sonra siyasi aşama, dışişleri sonra illeri de daha üst bir toplantı olur mu olmaz mı? Bunların çalışmasını yapmak lazım. Neden? Bu görüşmelerin amacı ne? Ne yapacağız? Beklentiler ne? Beraber neler yapabiliriz? Ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, 28 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT Başkanı Hakan Filan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Esad rejiminin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile rejim ve Rusya'nın İstihbarat Başkanları ile Moskova'da bir araya geldiğini, gerekli açıklamanın yapıldığını hatırlattı. Çavuşoğlu, görüşme sonrası Suriye basınının bazı iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti. Savunma Bakanımızla, İstihbarat başkanımız oradaki görüşmeyle zaten gerekli açıklamayı yaptı ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Burada boşluk varsa ve bu boşluğu terör örgütleri dolduruyorsa, yani burada bir istikrarla beraber biz diyoruz ki buralar Suriye toprağı. Biz bunu biliyoruz, gözümüz yok. Sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ama yani buralarda istikrarın da olması lazım ve bu siyasi süreçte bazı adımların atılması lazım. Biz bunu söylüyoruz eskiden beri. Bir ülkeyle normalleşirken bir kere görüşürsünüz diye bir şey yok. Bir kere görüşürsem zaten ilerleme kaydedemezsiniz diyen Çavuşoğlu, Brezilya'da birçok mevkidaşıyla bir araya geleceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da bakanlar, karşılıklı yeni yılı tebrik ettiler ve Suriye meselesinin çözümü için adımların daha fazla koordinasyonu dahil Dışişleri Bakanlıkları arasında 2023 için işbirliği planlarını görüştüler ifadeleri kullanıldı. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Şekiliz heyecanı başladı. İşte kazandıran numaralar 200 milyonluk ödül değerli izleyenler. Milli Piyango 2020 sonuçları açıklandı 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları belirge sorgulama sırası tam liste hızlı sorgulama detaylar haberimizde. Milli Piyango sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 31 Aralık 2022 günün Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Heyecanla beklenen çekiliş saat 12.30'a başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.15'te düzenlenecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ilk olarak 10.000 TL kazan, kazandıran numaralar açıklandı. İşte Milli Piyango 2020 sonuçları canlı yayın ve sorgulama ekranı. Finans, finans, ekonomi. Milli Piyango 2023 sonuçları açıklandı. 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama. Milli Piyango 2023 sonuçları açıklandı.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 işte Milli Piyango 2023 sonuçları canlı yayını ve sorgulama ekranı. Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı, 31 Aralık 2022 yılbaşı özel çekilişinin başlamasının ardından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 12'de başladı. İlk olarak 10.000 TL kazanan numaralar açıklandı. Bu yıl büyük ikramiye ise tam 200 milyon TL olacak ve tamamı dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı biletini alanlar araştırmalarını hızlandırdılar. Haberimiz içerisinden Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. 20 milyon Türk lirası ikramiye kazanan numaralar. 542 break 43 break 03 583 break 94 89. 2 milyon Türk lirası ikramiye kazanan numaralar. 0, 2, 5, 6, 0, 3, 5, 0 3 4 1, 6, 7 8 0, 3, 5 7 4, 8 3, 0, 5 2, 8, 6, 2, 4, 140 47 breyak 69 227 127 11 breyak 76 3 126 67 breyak 0 2, 3, 143 94 breyak 48 5 132 breyak 30 breyak 47 8 122 breyak 30 breyak 19 1 milyon Türk lirası ikramiye kazanan numaralar 103 lira 95 lira 31 lira 114 lira 45 lira 95 lira 122 lira 55 lira 72 lira 197 lira 05 lira 25 200 lira 89 lira 62 230 lira 83 lira 32 135 lira 19 lira 08 246 lira 97 lira 08 278 lira 71 lira 053 lira 149 lira 26 lira 28 üç yüz altmış dokuz bireak yetmiş bireak on bir beş yüz dokuz bireak otuz yedi bireak altmış beş beş yüz otuz sekiz bireak eli bireak eli altı beş yüz 500 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaralar 0, 4, 4, 5, 0, 9, 3, 4, 0, 3, 7, 117, 62, 34, 157, 03, 28, 192, 16, 44, 206, 92, 99, 216, 93, 69, 4, 121, 99, 87, 4, 123, 81, 10 dört yüz 08, sekiz brikak sıfır sekiz brikak yetmiş beş beş yüz on beş brikak yirmi iki brikak eli beş yüz kırk brikak eli yedi brikak eli yedi beş yüz eli yedi brikak altmış altı yüz altmış altı 75 dört yüz altmış altı yüz doksan yedi biraq yediş beş biraq kır dı s yüz yirmi dört biraq yediş biraq otuz altı yedi yüz altmış dokuz biraq yirmi beş biraq sıfır üç yedi 50 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaralar 0 9 397 4 9 75595 17 5 231 Black 28 Blackak 30 333 80 36. 136 BAYAK 56, bireyak, 98, 140 BAYAK 22, BAYAK 76, 153 BAYAK 65, BAYAK 82, 158 BAYAK 01, BAYAK 11, 166 BAYAK 16, BAYAK 12, 167 BAYAK 40, BAYAK 11, 168 BAYAK 05, BAYAK 80, 172 BAYAK 70, BAYAK 52, 192 BAYAK 40, BAYAK 71, 196 BAYAK 46, BAYAK 82. 197 braak 89 Blackak 0 9 81 bra 34 2 05 bra 31 2 04 Black 11 2 123 Blackak 0 bir 62 243 break, 26 bırakak 66 244 break, 12 Black 13 254 break, 36 ve 16 2 07 Blackak 88 2 48 braak 23 266 ve 67 ve 96 285 v 03 295 veya 96 2, 99, 10, 29 Black 29 299 bırak 43 yüz3 98 3349 bırak 76 3349 bırak 64 3 158 62 365 v 77 193 08 73 09 23 36 97, 397, 63 34 398, 80 81 4, 109, 93 44 4, 118, 64 34 4, 120, 58 03, 147, 50 25. 448 breyak 45 breyak 24, 457 breyak 23 breyak 59, 471 breyak 60 breyak 84, 474 breyak 09 breyak 64, 176 breyak 12 breyak 25, 493 breyak 53 breyak 14, 195 breyak 68 breyak 035, 105 breyak 04 breyak 96, 518 breyak 50 breyak 83, 536 breyak 68 breyak 36. 5, 141 bırakak 91 Blackak 43 5 192 bireyak, 83 braak 91 15 195 bireyak, 83 bırakak 4346 108 bırakak 48 bırakak 57 6 126 bireyak, 86 bırakak 99 6 129 bireyak, 56 bırakak 32 6 141 bırakak sı 98 6 147 bireyak, 30 bırakak 27 6 153 braak 23 bırakak 096 188 bırakak 67 bırak 43 5 693 lira 06 lira 76 704 lira 97 lira 47 708 lira 67 6 61 722 lira 14 lira 77 127 lira 93 lira 97 147 lira 13 lira 57 155 lira 32 lira 57 161 lira 28 lira 49 777 18 lira 37 187 lira 87 lira 19 7-195-06-55-7-195-10-82-7-197-72-24-8-105-40-68-112-39-44-8-112-95-19-8-115-05-62-8-124-57-67-8-133-03-65-8-142-98-18-18- 8, 161 Blackak 24 Blackak 78 8 173335 84 bırakak 99 Blackak 35 8 194 break, 19 Black 0 99 139 break, 81 Blackak 21 9139 Black 89 Blackak 61 952 Black 44 Blackak 72 9, 171 Blackak 69 Blackak 23 980 Black 70 Blackak 99 192 Blackak 93 20 binası TL kazandıran numaralar 20 bin TL kazandıran numaralar duyuruldu İşte o rakamlar 04 0 098 83 102 v 67 vak 29 yüz4 v 96 0 506 vak 32 23 116 85 27 122 37 87, 89 124 46 83 128 32 70 128 85 32 322 58 08. 143 breyak 50 breyak 82 149 breyak 88 breyak 39 150 breyak 54 breyak 58 152 breyak 60 breyak 85 156 breyak 34 breyak 91 161 27 27 163 breyak 51 breyak 166 breyak 61 breyak 47 168 breyak 09 breyak 59 169 breyak 33 breyak 74. 171 birağ 65 birağ 35 179 birağ 86 birağ 67 179 birağ 88 birağ 68 189 birağ 41 birağ 73 191 birağ 84 birağ 96 198 birağ 62 birağ 52 207 birağ 19 birağ 34 209 birağ 63 birağ 42 212 birağ 31 birağ 03 220 birağ 21 birağ 28 224 braak 14 break, 53 230 Blackak 01 break, 34 230 break, 40 break, 03 238 bırakak 48 50, 5 77 break, 48 255 braak 95 break, 14 255 break, 98 break, 59 271 break, 71 braak 62 271 break, 81 bra 13 yüz 23 break, 80. 310 7 Briak 74 Briak 72. 311 Briak 61 Briak 49. 322 Briak 79 Briak 23. 325 Briak 22 Briak 36. 326 Briak 94 Briak 65. 331 Briak 22 Briak 80. 333 Briak 54 Briak 73. 336 Briak 06 Briak 76. 3339 Briak 23. 331 Briak 41 Briak 96 Briak 49. 47 05 35 347 85 88 350 07 bra 513 152 bıraksısı bırak 31 55, 53 158 bırakak 53 03 158 86 bırak 25 359 31 82 38 37 67 368 90 55 3, 172 Blackak 52 Blackak 29 3 193 05 braak 0 53 27 Blackak 88 401 Blackak 12 braak 91 410 braak 29 Blackak 97 414 bırakak 13 Blackak 36 415 bırakak 88 Blackak 0 7416 bırakak 08 Blackak 27 4 122 Black 35 bırakak 81 425 bırak 47 Blackak 97. 433 07 29 435 10 73 437 12 38 442 58 57 4 46 32 457 14 25 4 97 98 4 25 26 4 57 14 4 160, 48 08 68 Blackak 18 Blackak 12 468 Black 51 Black 93 469 Blackak 59 break, 82 4755 69 break, 49 478 Blackak 36 break, 91 4 181 Blackak 81 Black 84 184 Blackak sı bir Black 19 484 break, 79 break, 19 488 Blackak 27 break, 84 189 19 yak 75 491 briket 77 briket 92 4 194 69 briket 74 195 81 briket 94 5 101 70 briket 10, 11 5 106 16 briket 31 508 108 23 briket 54 5 109 23 briket 25 119 11, briket 78 briket 25 5 127 28 briket 35 130 59 briket 66 537 bırak 19 Black 94 537 45 08 048 540 51 pla 98 546 Black 52 v 37 547 bırak 27 Blackak 25 47 71 Blackak 25 153 02 Blackak 85 553 55, braak 03 Black 17 5 04 bırak 94 560 bırak 42 88. 5169 bırağ 14 16 165 173 bırağ 22 bırağ 75 5, 175 bırağ 31 bırağ 77 5, 184 bırağ 74 bırağ 33 5 185 bırağ 39 bırağ 08 5 190 18 bırağ 79 5 195 bırağ 66 bırağ 22 5 198 26 bırağ 96 6 103 13 bırağ 09 6 104 bırağ 70 83 108 Blackak 88 Blackak 26 6 110 69 Blackak 67 6 115 44 Blackak 22 26 124 93 Blackak 0, 9, 0 8, 6 125 80 Black 53 6 131 Blackak 09 Black 086 133 Blackak 95 Black 48 6 145 76 Black 62 6 146 49 Blackak 13 6 147 98 Blackak 80 5'e altı yüz 36 üç bireak otuz 24 bireak 22 altı 10 altmış iki bireak on bireak 21 bireak kır dört altı yüz altmış yedi 27 altı yüz yetmiş iki bireak 26 altı yüz seksen bir bireak sıfır beş bireak 705 lira 93 break 58 706 79 break 73 706 80 break 55 711 lira 30 break 91 7114 lira 32 break 42 7117 lira 74 break 66 724 124 11 64 729 lira 04 break 97 729 lira 64 break 56 7130 7 137, break 81 lira 37 7-141-34-49-7-150-39-70-7-251-05-48-7-152-34-47-7-152-47-98-7-158-22-27-7-160-19-73-yüz-60-36-46-47-161-01-96-7-163-77-59- 77 brası bırak 4997 171 56 64 7755 ve 45 bırak 8 7755 87 bırak 9 779 28 15 780 bra 73 braak 8 ye 181 08 bırak 0 76 62 7190 bırak 30 bırak37190 bırak 37 bırak 90 son 7 199 93 35 8 104 03 82 8 109 00 62 8 109 14 15 8 113 85 26 8115 115 37 78 116 72 31 8 121 21, 21, 29 8 126 08 15 8 128 91 96 8 132 Black6 76 8 322 93 28 8137 Blackak 50 64 8140 Black 31 Blackak 86 8841 14 94 8147 Black 19 53 8 147, 153 Blacksı Black 39 8 155 88 44 81 1556 37 16 8 158 Black 15. 8160 i 51-i 52-i 8 40-i 98 173-i 35-i 24 8176 176 07-i 14 8180 180 61-i 39 8193 193 45-i 38 8193 193 90-i 98 198-i 82-i 49 100 24-i 76-i 90 102 83-i 49 dokuz yüz on dört bireak altmış altı bireak eli altı dokuz yüz on sekiz bireak on sekiz bireak otuz beş dokuz yüz yirmi bir bireak otuz altı bireak 98 bilyak 17, 9 165 25 bilyak 29 9 165 64 bilyak 57 9 171 04, 99 172 bilyak 76 7, 141 bra 34 bırakak 49 7 150 bireyak, 39 braak 7277 151 bra 05 braak 48 7 152 bireyak, 34 braak 47 7 152 bireyak, 47 braak 98 7 158 bireyak, 22 braak 27 7 160 bireyak, 19 braak 7 7 160 bireyak, 36 braak 47 161 brası bir braak 96 7 163 bireyak, 77 bra 59. 767 lira 001 lira 497 lira 56 lira 647 lira 175 break, 45 lira 837 lira 175 break, 87 lira 937 lira 179 break, 28 lira 157 lira 180 lira 73 lira 817 lira 181 lira 08 lira 087 lira 76 lira 627 lira 190 break, 30 lira 237 lira 190 lira Modal düşünürüz. 141 bra 34 bra 49 7 150 break, 39 braak 7277 151 bra 05 bra 48 7 152 break, 34 bırakak 47 7 152 break, 47 bra 98 7 158 break, 22 bra 27 7 160 break, 19 braak 7 7 160 break, 36 bırak 47 161 brası bir braak 96 7 163 break, 77 bra 59. Yedi yüz altmış 741 break 34 break 49 750 break 39 break 72 751 break 05 break 48 7152 break 34 break 47 7152 break 47 break 98 7158 break 22 break 27 716 break 19 break 73 716 break 36 break 47 161 Konnichiwa, watashiwa Hi My name is Hi Hi Hi Hi, Hi. Hi. Hi. Hola Hola Hola Ciao. Ciao. Hello. Hello. Salut. Salut. Salut. Hey. Hi. Hola. Hola. Hola. Привет. Привет. Привет. Hi. مرحب انياس. Hello. Hello. Hey. Olá. Selamat. Hey. Hi. ya chua. Hi. What? Reading is hard. Hi. Hi. Hi. My name. Hi. My name is. Milli Piyango 2023 sonuçları açıklandı. 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları bilet sorgulama sıralı tam liste hızlı sorgulama. 31 Aralık 2022 2008 son güncelleme. 31 Aralık 2022 2008. Milli Piyango sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 31 Aralık 2022 günü Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yapılıyor.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 Milli piyango sonuçları açıklanıyor. Ana haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve efendim diğer haberimize geçiyoruz. olan gündem, <gülüyor> gündem yaratacak yeni yıl mesajı yayınlandı. Şaşkınlıkla izleyeceksiniz bir fırtına geliyor dedi. olan gündem yaratacak yeni yıl mesajı yayınlandı. Şaşkınlıkla izleyeceksiniz bir fırtına geliyor dedi. CHP Genel başka Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılına ilişkin dikkat çeken mesajlar içeren bir yeni yıl videosu paylaştı. 2023 yılında iktidarı alacaklarını iddia eden CHP'leri yapacağız ve şaşkınlıkta izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu mükemmel bir çözüm, e, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yani kenderimiz rüzgarlar olacak ifadelerini kullanınız. 741 Murat Haber. Haber. Güncel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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılına ilişkin dikkat çeken mesajlar içeren bir yeni yıl videosu paylaştı. 2023 yılında iktidarı alacaklarını iddia eden CHP lideri yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni yıl öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçlaroğlu, çünkü o beklediğiniz yılın sonunda geldi. Loading, Loading, Loading, dedi. Kılıçlaroğlu şu ifadeleri kullandı. Sevgili halkım, 2023 kapıda. Eminim siz de 2023 öncesinde şaşkınlıkla sarayı izliyorsunuz. Evliyete dedim. Evliyete dedim. Bay Kemal söylüyor saray niye kapılıyor. Yirmi yıldır halkın çığlıklarına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapacak, yapacak. Yaptıracağım ona. Onun neyin beklediğini gördükçe korkuyor. Bay Kemal'in çözümlerine sarılıyor. Sarılsın, iyidir. Ama ona daha çok şey yaptıracağız bekleyin. Daha çok şey yaptıracağım. 2023 yılı başka bir yıl olacak. İktidarı alacağız. Aldığımız andan itibaren yüzlerce, binlerce çözüm bir anda başlayacak. Düşünün otomobilde ötünün kaldırıldığını. Düşünün otomobilde ötünün kaldırıldığını, ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, ücretlerin arttığı daha da önemlisi alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sevdiği primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. Çözüm bekleyen, samimi her sesi duyuyorum. Küçük büyük her sorunu çözeceğiz. Sevgili halkım bir fırtına geliyor. Öyle çıkıp bir şey bahsediyormuş gibi müjde bile vermeyeceğim. Bin tane müjde aynı anda hangi açıklama ile verilebilir ki? Yapacağız ve şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu, mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak. Loading Halkım Loading Hayat sorunlarınızın çözüldüğü, yaşama sevincinizi geri kazandığınız, umutlarınız yeşerdiği, çetelerin hukuk önüne çıktığı, çaldıklarının uzak diyarlardan geri getirildiği, güzel ve büyük, mükemmel bir fırtına. Loading Halkım Loading Göreceksiniz, 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmadığını göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bay Kemali bekleyin, iyi seneler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Say Kılıçdaroğlu başlamaları yaptı Değerli izleyenler ve diğer haberimize Geçiyoruz <gülüyor> İşe var konuşmaları Sen golü iptal et Denildi Maçı'nın hakemini Tarihte görülmemi ceza yaz Sivasspor Spor Maçı'nın Hakemi Erkan Özdamar ve Özgüç Türk Alp'in var konuşmaları ortaya çıktı. Tarihte görülmemiş cezaket. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivas Galatasaray maçında verilen hakem kararları Alta mücadelenin önüne geçerken karşılaşmalı yaşananlar Spor Kamuoyunda adeta infiyar yaratmıştı. Konuyla ilgili alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden artardığına açıklamalar gelirken mücadelenin orta hakemi er Erkan var ve var odasındaki Öz Özgüç Türk Alp'in konuşmaları Ortaya çıktı. Öte yandan iki hakem için de karar verildi. İşte detaylar. Sidor. Sidor. Galatasaray. Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve Özgüç Türk Alpin var konuşmaları ortaya çıktı. Tarihte görülmemiş ceza. Sivasspor Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar ve Özgüç Türk Alpin var konuşmaları ortaya çıktı. Tarihte görülmemiş ceza. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivas Spor Galatasaray maçında verilen hakem kararları adeta mücadelenin önüne geçerken, karşılaşmada yaşananlar spor kamuoyunda adeta infial yaratmıştı. Konuyla alakalı Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden ardı ardına açıklamalar gelirken, mücadelenin orta hakemi Erkan Özdamar ve Var odasındaki Özgüç Türk Alpin konuşmaları ortaya çıktı. Öte yandan iki hakem için de karar verildi. İşte detaylar. Süper ligin 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Galatasaray olmuştu. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın 49. dakikada Sivasspor'un golünü iptal etmesi tartışmaları da beraberinde getirirken bu kararın yankıları devam ediyor. Karar verildi. Özellikle Sivasspor ile Fenerbahçe cephesinden konuyla alakalı büyük tepkiler gelmeye devam ederken Mücadelenin hakemlerine öfke dinmiş değil. Hürriyette yer alan habere göre TFF, mücadelenin orta hakemi olan Erkan Özdamar ve Var odasında bulunan Özgüç Türk Halk için kararını verdi. İlginizi çekebilir. Yaşananlara kimse anlam veremedi. T. Bahçeden G. Saray'a gönderme, kara gece. Erden Timur'dan flaş açıklamalar. Ali Koç'tan sert açıklamalar, maç tekrar edilmeli. Hakemlik kariyeri bitiyor. Buna göre Özgüç Türk Alp'in hakemlik kariyerinin bitirilmesine kesin gözüyle bakılırken Erkan Özdamar'ın ise sezon sonuna kadar herhangi bir maçta kolay kolay görev alamayacağı belirtildi. Öte yandan Hürriyet gazetesinden Ayhan Turgut haberinde olaylı maçın merakla beklenen var konuşmalarını aktarırken yaşananları açıkladı. İşte herkesin merak ettiği o anlarda yaşananlar. 49. dakikada Sivas golü attıktan sonra Özgüç Türkalp maçın hakemini görüntüyü izlemeye çağırdı. Erkan Özdemir Fahul için mi, offside için mi çağrıldığını bilmeden ekrana yöneldi. Türkalp pozisyonunun offside olduğunu söylüyor ama Özdemir pozisyonu o netlikte görmüyordu. İki hakemin pozisyonu değerlendirmesi uzadıkça uzadı. Tam 5 dakika 4 saniyeyi buldu. Sen iptal et. Sürenin uzaması ikisini de sıkıntıya sokunca Özgüç Türkalp, ''Offside, sen golü iptal et, ben görüntüyü ekrana vereceğim'' dedi. Ortaya gidip iptal etti. Özdamar hala tedirgindi. Pozisyonu izledikten sonra golü iptal edeceği noktaya doğru değil orta sahaya doğru hareket etti. Sonra offside olarak golü iptal etti. Görüntüyü ekrana veremedi. Ama asıl olay bundan sonra yaşandı. ''Türk Alp ekrana vereceğim'' dediği görüntüyü ekrana getiremedi. Türk Halk VAR operatörüne Galatasaray savunma oyuncusunun kaleye en yakın bölümünü değil daha başka bir uzvunu işaretletmişti. Yani VAR prosedürünü alt üst etmiş, ekrana getireceğim dediği off görüntüsünü getirememiş, bir golü bu nedenle iptal etmişti. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız efendim haber sistemimiz olan tarikhaber.com Reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir yılda 2023 yılında uyanmak üzere İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.